Aloha, bir daha alayım. Şu giresi cümleleri. <gülüyor> oh, tamam, yapıyorum. Kahvemden içeyim devam edeyim. Oh, ve başlıyorum. Aloha, bugün sizlerle Aralık ayına girmişken, 2021'inde son günlerindeyken, daha doğrusu son ayındayken... Bir video çekip bu yıl aslında öğrendiklerimi ve önümüzdeki yıldan yani 2022'den beklentilerimi biraz paylaşacağım. Bu vesileyle de hani belki siz de böyle bir dönüp 2021 sizin için nasıl geçti? Neler öğrendiniz? Bu yıl neler kazandınız? Ya da bu yıl yaptığınız ama belki önümüzdeki sene yapmak istemediğiniz, istemeyeceğiniz şeyler neler? Hani belki onlara bakmanıza da bir böyle fayda sağlar diye düşündüm. Aslında ben şöyle düşündüm. Hani öncelikle böyle 2021'den öğrendiklerimi sizinle şöyle bir yani madde demeyeyim de madde de diyebilirim aslında. Birkaç böyle konu başlığı altında toparlayayım istedim. Sonrasında da 2022 senesinden beklentilerim hani bu yıl bana iyi gelen ve de devam ettirmek istediğim ya da kendime katmak istediğim alışkanlıkları paylaşayım dedim. O yüzden de öncelikle 2021'de bence öğrendiğim en en en büyük konulardan biri kendinle kalmakla ve kendinle zaman geçirmekle, kendinle olmakla barış oldu. Ben zaten hani genel olarak aslında böyle kendisiyle olmayı seven, hani kendimle kalmayı böyle ihtiyaçla duyan biriyim ara ara. Hep insanlarla olmak bana bazen fazla gelebiliyor. İstediğinde sosyal, istediğinde asosyalleşebilen biriyim. O yüzden de ama bu sene tabii ki de zorunlu olarak hep evde kalmamız gerekti. Kimileriniz bu arada tek yaşıyor, kimileriniz ailesiyle, kimileriniz partnerleri, partnerleriyle ama ben tek yaşıyorum iki kedimle. Dolayısıyla o açıdan açıkçası beni de zorladı ama kendimle kalarak aslında barışabilmeyi ve bu durumdan böyle mutluluk duyabilmeyi sanıyorum en çok bu sene öğrendim. Bunun yanı sıra ikinci öğrendiğim nokta her an her şeyin değişebileceği konusu oldu. Zaten bence bu pandemiyle beraber hani birçoğumuz bunu tecrübe ettik diye düşünüyorum. Ve e, yani çok kayıplar da verdik dünya olarak. Eğer siz e, herhangi bir yakınınızı ya da uzak çevrenizde de olsa herhangi birini kaybettiyseniz de buradan konusu geçmişken başınız sağ olsun diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum herkesin. Çok üzücü şeyler de yaşadık ve bence yani ben en azından her an her şeyin değişebileceğini, hiçbir şeyin istediğimiz gibi gidemeyeceğini, hayatın bir değişimden dönüşümden ibaret olduğunu böyle tokat gibi bu sene öğrendim arkadaşlar. Bir diğer öğrendiğim nokta bu 2021 senesinde kalbini kime açtığına çok dikkat et. Yani bilmiyorum siz de benim gibi misiniz ama ben bazen böyle arkadaşlıklarda da hani duygusal ilişkilerde de eğer çok seviyorsam, çok anlaşıyorsam karşımdaki kişiyle çok fazla filtre koymadan ya da çok fazla böyle aslında düşünmeden direkt kalbimi açabiliyorum ve İçimden geldiği gibi söyleyip içimden geldiği gibi davranabiliyorum. Ve sonrasında da bir şekilde belki karşı taraf bunu isteyerek yapıyor. Belki de istemeden yapıyor. Hani bunun bile hiç önemi yok. Ama yarı aldığımı e, hissediyorum çok derinden. O yüzden de ben bu sene kalbini kime açtığı, kalbimi kime açtığıma çok dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Ve bir diğer dördüncü oluyor sanırım. Ee, öğrendiğim ders aslında bu 2021'den gözlemlemek. Karşı taraf istese bile hemen ilişkiye başlamamak. Yani ben de aslında bilmiyorum ya şöyle bir nokta var. Eğer ki e, böyle gerçekten birinden etkileniyorsam çok fazla yani ilişki içinde onu gözlemlemeyi aslında tercih edebiliyorum. Ya da karşı taraf çok istekliyse işte sevgili olmaya, duygusal bir ilişkiyi başlatmaya... Hani benim de tabii ki de hani böyle tartıya koyduğumda olumlu yanları çok fazlaysa tanıdığım kadar, yani tanıdığım zamana kadar ki diyeyim, belli bir tartıya koyup detaylıca gözlemlemeden, belki çok fazla böyle aylar vermeden, o süreyi tanımadan bir ilişkiye atlayabiliyorum. Ve aslında bir yerde de karşı taraf istedi diye o ilişki başlıyor. Tabii ki de ben de istiyorum ama hani... Şunu öğrendim, daha çok gözlemlemek. O anda karşı taraf hani böyle ilk günlerde, ilk aylarda hadi ilişkiye başlayalım, haydi sevgili olalım ya da oraya giden bir yola gitse bile ben biraz daha arkadaş kalmak istiyorum. Ben biraz daha gözlemlemek istiyorum tarafında kalabilmeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Ve e, yani bu sene açıkçası bence bu konuda... E, Yine böyle tokat gibi yüzüme çarpan bir ders oldu bu da. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir diğer nokta kendinden şüphe etme. Seni en iyi sen tanıyabilirsin bunu da unutma diye kendime not almışım sizinle paylaşmak için. Ya eğer sizde de hani bilmiyorum bende şu var kendimi çok fazla suçlamaya meyillenebiliyorum. Ya da eğer ki beni çok iyi tanımayan biri böyle çok... Yargılarcasına bir itamda bulunduğunda acaba öyle mi diye zaman zaman her zaman değil ama böyle sevdiğim yakınımı aldığım biri söylerse şüphe duyabiliyorum ve bunu da hani özellikle son zamanlarda bu yaşadığım bazı olaylardan dolayı daha da farkına vardım kendinden, siz de kendinizden böyle kolayca şüphe duyabiliyorsanız ya da çok kolayca karşı taraf sizi yargılıyor diye ya da suçluyor diye ve onun doğru olmadığını belki de bilseniz bile kendinizi yargılayıp suçluyorsanız buna belki de son vermek bizim çok hayrımıza olur. Çünkü kendimi en iyi tanıyan benim, sizi de en iyi tanıyan sizsiniz. Dolayısıyla eğer siz ee, mesela siz çok güzel olduğunuza inanıyorsanız biri size ne kadar çok çirkinsin çok çirkinsin ay ne kadar çirkinsin dese de bir kulağınızdan girer bir kulağınızdan çıkar ya da ay işte mesela siz kilolusunuzdur ama biri size inanılmaz zayıfsın dediğinizde bir kulağınızdan girer bir kulağınızdan çıkar. Bu da aynı şekilde yani. Gerek fiziksel özelliklerimiz gerek karakter karakter olarak taşıdığımız özellikler ve bizi hiç tanımayan ya da tanıdığını düşündüğümüz ama aslında hiç tanımayan insanlara bu anlamda taviz vermemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü günün sonunda mesela siz atıyorum iyi biri olduğumuza inanıyorsanız ve karşı taraf sizin kötü biri olduğunuzu sizi inandırmaya çalışıyorsa misal. E, siz bir yerde acaba ben kötü biri miyim diye kendinize sorduğunuzda inanın bana kendinize çok büyük haksızlık yapıyorsunuz. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Ben bu açıdan yani kendimden şüphe duymamak, Emin olduğum konularda, yoksa tabii ki de karşı taraf bir eleştiride bulunur ya da bir şey söyler, bunu dinlemek, bunu değerlendirmek tabii ki de çok çok faydalı ve iyi. Ama ben burada bambaşka bir şeyden bahsediyorum ve bunu da açıkçası kendime artık yapmamaya, kendime söz veriyorum. 2021'den öğrendiğim bir diğer noktada hayallerinden asla ama asla vazgeçme oldu. Zaten bence bunu açmama gerek yok. Arkadaşlar hayalleriniz her neyse, hiç hayaliniz yoksa, bana kalırsa en az böyle 3 tane hayaliniz olsun. Hayata dair, istediğinize dair. Eğer hani hiç hayal kuramıyorsanız, yok ya hani ol, yok yani hani hele ki bu günlerde Türkiye'de yaşamak zaten yeterince zor. İşte ne hayal kuracağım, kardelen falan diyorsanız en azından bazı amaçlar bulabilirsiniz kendinize. Çünkü bence sabah... Yataktan kalkmamıza ve umutla, heyecanla uyanmamıza, yola devam etmemize sebep olan en güzel şeylerden biri hayallerimizin olması. Ve belki de hayallerimizin olabilmesi için önce amaçlarımızın olması da çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Zaman zaman bu arada ben de hani hayallerimden vazgeçecek gibi oluyorum ya da Artık hayal kuramıyorum, artık istemiyorum, artık yoruldum diye hissedebiliyorum, düşünebiliyorum. Ama o anlarda bile hani kardelen yola neden çıktığını hatırla diyorum. O yüzden size de işte Ahmet, Mehmet, Ayşe neyse adınız neden yola çıktığınızı hatırlayın demek istiyorum. O yüzden de hayal kurmak önemli. Bir diğer nokta yapamadıkların için kendini suçlama ve yapabildiklerine odaklan. Bunda da zaten hani yapamadığımız ya da zamanımızın yetmediği en azından benim bu sene çok oldu öyle. Bir gün mesela böyle 10 tane işi halletmek istiyorum ama bir bakıyorum ki 3'ünü halledebilmişim, 7'sini halledememişim. Sonra da kendime kızıyorum mesela. Ama artık şunu öğrendim ki 3 tane işi halledebildiysem o 3 işi kutlamalıyım. 3 işi halledebildim bravo sana deyip böyle aslında kendi sırtımıza vurabilmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü kendimizi belki de hani... Yetiş, yani çocukluğumuzdan itibaren yermeye, sövmeye bir anlamda o kadar alıştık ki. Başarılarımızı kutlamaya bunu böyle narsistik bir yerden algılamayın hani aman en müthişi benim en harikası benim olarak her zaman kendimizi harika görmek değil bunun da bir ayarı var tabi ki ama yaptığımız başarıları yapabildiğimiz o günün sonunda yaptıklarımızı da kutlamamız bence bize kendimizi çok çok iyi hissettirir diye düşünüyorum. Ve son olarak da kalbin kırıldığında iyileşmek için kendine daha çok şefkat ve daha çok sevgi göster. Bu benim için bu sene öğrenmesi en temel, en vurucu, en zorlayıcı ve gerçekten en böyle meydan okunulası bir konu oldu çünkü yani şey cümlesi aklıma geldi, hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın derler ya, ben de şunu öğrendim. Hayat bir şekilde bize acı veriyorsa ve biz bir şekilde o acıyı derinden hissediyorsak, belki de bunları içimizde değiştirip, dönüştürüp daha çok sevgi hissetmeye, inadına yola devam etmeye, inadına insanlara daha da güvenmeye ama tabii ki güvenirken dikkatli olmaya devam etmek gerekiyor. Ve benim öğrendiğim en önemli derslerden biri kendime yeterince şefkat duymadığım oldu. O yüzden ben 2021'deki bu öz şefkatsizliğimi diyeyim tırnak içinde artık geride bırakıp kendime ne olursa olsun daha çok şefkat duymayı ve beslemeyi öğrendim. Bunu da böyle zaten sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bir diğer noktası arkadaşlar, 2022 yılına girerken de hani nasıl beklentilerim var ya da bu yıldan neler istiyorum, neler e, getirmesini bekliyorum dört gözle ya da geçen sene ne yaptım da önümüzdeki sene de devam etmek istiyorum diye düşündüğümde açıkçası ben yazmayı e, daha da çok sevdim. Zaten hani bu zamana kadar böyle beni takip ediyorsanız, hani kanala biraz aşinaysanız bu günlük tutmakla ilgili bir video çekmiştim. Bir de o videonun altına aslında baya yorum geldi, soru da geldi. Onunla ilgili yani yazı yazmakla ilgili, günlük tutmakla ilgili, ajanda tutmak yani neyse yani, ama yazmakla ilgili bir video istiyorsanız Instagram'dan, şurada olacak herhalde ama şuraları bir yerlere bırakacağım. Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim çünkü yine 2022 yılından beklentim Yazdım hatta Instagram'da daha interaktif olmak. Ve yazı yazmakla ilgili, günlük tutmakla ilgili mesela Instagram'dan takip ederseniz ben de oradan bir soru cevap video, yani sizin sorularınızı alırsam ona göre YouTube'a bir video çekeceğim. Dolayısıyla da hani oradan takipte kalmanız o açıdan önemli ki soruları toparlayıp size güzel bir video çekebileyim diye. Şimdi şuna geleceğim. Yazı yazmak beni... Çok um, iyileştirdi aslında ve ben her sabah yazmaya 2021 yılında kendime söz vermiştim. Her sabah böyle gözlerimi açar açmaz benim bir rüya defterim var arkadaşlar. Böyle hemen yanımda duran ve ona hani rüya gördüysem direkt ona hani tam böyle uyku uyanıklık halinde diyeyim. Onu yazıyorum. Ondan sonra da günlük tutuyorum. Yani böyle bir 15-20 dakika ne kadar zaman ayırmak istiyorsam. Ondan sonra da hatta kitap okuyorum. Ve bunlar bana çok çok iyi gelen alışkanlıklar böyle hani olabildiğince tabii ki evdeysem ya da böyle çok koşturmacalı bir zaten deli gibi seyahat edemedik yani bu sana bu sene ben edemedim en azından ama bu bana çok iyi geldi o yüzden yazmaya ve kitap okumaya devam diyorum aynı zamanda yine 2022'den bir beklentim de şu yapabilirsem hani bunlarda çünkü ben çok iş konusunda ya da böyle bir şey yapacağım dedim mi böyle fazla disiplinli olabilen bir insanım. O yüzden de elimden gelirse, gelebilirse böyle ayda en az bir ya da iki kitap bitirmek istiyorum açıkçası. Bir diğer noktası kilo vermek arkadaşlar ve gerçekten bu sene yapabilirsem, yani şu ben zor kilo veriyorum. Aslında kendime böyle deyip kendimi belki de buna kodluyorum, bunu da bilincindeyim ama... Şöyle bir olumlamalarla rahatlıkla kilo veriyorum bu kilolar böyle kolaylıkla bedenimden ayrılıyor gidiyorlar diye olumlama yaparak düşünerek hissederek e, istediğim ideal kiloma ulaşmak istiyorum bu sene en hızlı en güzel şekilde bu da benim amaçlarımdan biri. Bunun yanı sıra yoga ve meditasyon. Zaten hani Instagram'dan takip ediyorsanız hani 2020 yılının, yılında pandemiyle beraber ben tekrardan başladım yogaya. Öncesinde e, Hata Yoga bir süre yapmıştım ama hani Instagram'dan da pratiklerimi sizlerle ara ara paylaşıyorum. Ve yani baya gelişme gösterdiğimi düşünüyorum. Tabii ki herkesin bedeni farklı. Benim kendime örnek aldığım kişinin yani... Elvin benim onun videolarıyla genelde hep yoga yapıyorum ya da böyle yabancı takip ettiğim birkaç yogini daha var onların bazen derslerine bakıyorum onlar bana göre hani gerçekten üst seviyede kendimi onlarla kıyaslamıyorum siz de bence kendinize eğer yoga yapıyorsanız başkalarıyla kıyaslamayın herkesin vücudu esnekliği dengesi gücü çok farklı ama bir şeyleri yani mesela yogayı ve meditasyonu her gün yapmak ve gerçekten bundan keyif aldığım için yapmak hani bu sadece bir e, hani ben çünkü çok disiplinli olabilen bir insanım hani bunu böyle disiplin edeceğim kendimi diye yapmıyorum gerçekten bundan keyif aldığım için yapıyorum ve ondan sonra hissettiğim o değişim dönüşüm e, bana aslında çok iyi geldi yani bu kadar bu anlamda dengeli hissedeceğimi ve bundan bu kadar keyif alacağımı da düşünmezdim ve şunu da söylemek istiyorum yeri gelmişken zaten meditasyonla ilgili hani birkaç videom var hatta şuraya koyarım bir tanesini ama meditasyon pratiği yaptığım bir video da çekmiştim. Şunu söyleyeceğim meditasyona böyle düzenli olarak başlamamla beraber uyku kalitem ve sakin olabilme kapasitem arttı. Normalde ben böyle çok tez canlı. Biraz böyle aslında fevri, fevri diyebilir miyim? Zaman zaman aslında ergenlikte çok fevriydim ama böyle tez canlıyım. Yani hani çok sakin kalabilen böyle huşu içinde bir insan değilim. Ama meditasyonla beraber inanılmaz sakinleştim ve bu da açıkçası benim için çok olumlu oldu diyebilirim size. Bu yıldan beklentilerimden bir de açıkçası yapabildiğinin en iyisini yap ve akışa bırak konusu. Aslında bazen yapabildiğimin en iyisini yapmama rağmen akışa bırakmakta ben zorlanabildiğimi fark ettim ve akışa bırakmak yerine hani hayır şimdi o böyle gidiyorsa acaba şuradan mı gitse böyle giderse şöyle mi olur? Yani çok fazla düşünebiliyorum üzerine o yüzden de bundan sonra birçok konuda elimden geldiğince tabii ki yapabildiğimin en iyisini yaptığıma emin olduktan sonra akışa bırakıp akışa güvenmeyi seçiyorum. Ve bunun yanı sıra e, seyahat etmek. Evet yani bu yıl zaten yani 2022'de her ay bir yere gidemesem bile iki ayda bir, üç ayda bir umarım bir de görmediğim birçok ülkeye, birçok şehre gitmek kısmet olur. Türkiye'de de gitmediğim birçok yer var açıkçası ve bu sene onlara da gitmek istiyorum. Bunun yanı sıra daha çok hayal etmek ve daha çok şükretmek. Aslında bunlar böyle bilmiyorum bazılarınıza hani, bunlar hani çok da önemli değil gibi gelebilir ama şükrettikçe şükrettiğimiz şeylerin bence sayısı artıyor ve şükrettikçe o istediğimiz ya da şu anda hayatımızda az olan ama zamanla fazlalaşmasını istediğimiz şeyler bir bakıyoruz birçok yerden bize gelebiliyor. O yüzden ben sevgi ve şükran duymanın ve bunu içimde daha da daha da beslemenin, yaşartmenin önemine inanıyorum. Bu yıldan beklentim de öz şefkat duygumu ya da bu halimi ne kadar hani geliştirmek istiyorsam şükretmeyi de böyle hani hatırladığım her an kendimi açıkçası tekrarlamak istiyorum. Ve son olarak arkadaşlar olumsuzu gör ama olumluya odaklanmayı seç. Kendime yazdığım notlardan biri de bu. Ee, evet yani çok zaten hani Türkiye'de şu anda birçok konu bizi mutsuz ediyor. Ben de yani muhteşem mutlu değilim tabii ki de olan bir sürü durumlardan. Ben de burada yaşıyorum ve yani en basitinden bu ke yani kedi köpek mamalarına yani nasıl sokak hayvanlarını besleyeceğiz onu da bilmiyorum. Ne kadar zam geldi, ne kadar KDV alınıyor hani bilmiyorum biliyorsunuz yani birçok konu var böyle moralimizi bozabilecek. Ama bütün bunlara rağmen bunları görüp, bunların farkında olup bunlara odaklanmamayı seçmek istiyorum. Olumlu olan şeyler de var bu dünyada. Yani 10 tane olumsuz şey olsa bile o bir tane olumluyu görüp ona odaklanmak istiyorum. Diğerlerinde tabii ki yatsımaktan bahsetmiyorum. Onlar da burada, onları da görüyorum. Ama odaklandığımız şeyi eğer ki kendimiz seçebilirsek ve odaklandığımız şeyi hayatımızda daha da çoğaltmak istersek ve bunu belki hep beraber yaparsak o zaman Türkiye ve tüm dünya belki de çok daha güzel olabilir ve bunun sonuçlarını da görebiliriz diye düşünüyorum. Sizinle paylaştığım bütün hepsi tabii ki de benim 2021'de öğrenip 2022 yılından beklentilerim. Ve dediğim gibi hani bunları özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Belki bazılarınıza da umut olur ya da farklı bir açıdan bakmanızı sağlayabilir. Ya da belki bunu şöyle bir düşünmenize katkıda bulunur diye düşündüm. Bunun yanı sıra bunlar tabii ki de benim nacizane öğrendiklerim ve beklediklerim. Sizin beklentileriniz ve istedikleriniz nedir? Aynı zamanda siz 2021'den neler öğrendiniz? Bunları yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Hem orada zaten ben bütün yorumları okuyorum. Aynı zamanda da diğer arkadaşlarımız da yorumları okuyor. Hatta oradan hani siz de böyle forum gibi kullanılıyor bazen. Benim çok hoşuma gidiyor. Birbirinize yazıyorsunuz. O yüzden yorumlarda buluşursak çok mutlu olurum. Bunun yanı sıra Instagram'dan takip ederseniz yani gerçekten Instagram'ı daha interaktif kullanmak istiyorum ve biraz böyle YouTube'a da hizmet etsin istiyorum. Hani biliyorum YouTube'daki kitle sizler iyi ki varsınız. Gerçekten hepinize kocaman mahalo. Ve YouTube'daki kitle ile Instagram'daki kitlenin farklı olduğunu da biliyorum. Ama eğer şöyle birazcık bile seviyorsanız ve destek olmak isterseniz oradan da dediğim gibi takipte kalırsanız. YouTube'a yönelik videolar çekmemde anlık cevap alabilirim çünkü Instagram'dan. O açıdan çok faydalı olur. O yüzden şuralara bırakıyorum Instagram'ımı. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da birçoğunuz artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çok istisnai bir durum olmazsa video geliyor. Ve arkadaşlar hani video içerikleri zaten değişiyor. Hani ben öyle... Ne bileyim sadece cilt bakımı, sadece kişisel gelişim, sadece vlog, sadece film dizi önerisi yapamıyorum. Ne içimden geliyorsa, nasıl içimden geliyorsa o şekilde oluyor. Ve her şey ama sizin görüşlerinize de çok açın bunu da söyleyeyim. O yüzden bazen sizden içerik önerileri de geliyor onların hepsini not alıyorum bunu da söyleyeyim. Böyle önerileriniz varsa değişik değişik benimle paylaşmaktan çekinmeyin diyorum. Bir de... Bu işte hani zaten Aralık ayındayız ve Spotify işte bu sene neler dinlediniz falan hani herkes storylerinde paylaşıyor görmüşsünüzdür. Oradan podcast'e ne olmuş yani podcast'ı de çok yani paylaşan insanlar oluyor. O da beni çok mutlu etti. Podcast'imi de dinlemiyorsanız belki dinlemek istersiniz diye. Onu da şöyle Instagram'ı burada bırakayım. Spotify'dan ya da birçok platformdan dinleyebilirsiniz diyorum. Artık lafı daha çok uzatmadan, daha fazla uzatmadan. Önümüzdeki bir başka videoda önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. İyi ki varsınız. Kendinize hoşgörüyle yaklaşın diyorum. Haftaya görüşürüz. Allah ayaklarım o kadar ağrıyor ki anlatamam size. Ay koyu mu oldu ya? Bir daha yapıyorum. Bir daha. Ay bitireceğim artık. Ayağım çok ağrıyor ya.